Bugün 30 Haziran 2021 Çarşamba Merkür günündeyiz Balık burcundaki ay yaratıcılığımızı ve hayal gücümüzü güçlendiriyor sabah erken saatlerde ay ikizler burcundaki Merkürle dik açı yapacak değişken ve kararsız enerjiler belirsizlikler ve karışıklıklar yaratabilir Çevremizle iletişimde bazı aksamalar ve yanlış anlaşılmalar olabilir. Herhangi bir konuya odaklanmada zorlanabiliriz. Dikkat ve analiz gerektiren alanlarda yanılgılar oluşabilir. Bunun yanı sıra sezgilerimizden ve sanatsal yaratıcılığımızdan faydalanabileceğimiz faaliyetlerde daha başarılı olmamız mümkün. Öğle saatlerinde Ay ile Neptün Balık burcunda kavuşacak. Manevi yanımızın ve sezgilerimizin güçlenmesi ruhsal çalışmalara bizi yönlendirebilir. Bu saatlerde biraz yalnız kalıp tefekkür etmek de çok faydalı olabilir. Neptün etkisi uyku ihtiyacımızı arttırabilir. Her zamankinden daha derin uyuyabilir, mesaj içerikli rüyalarda görebiliriz. Akşam saatlerinde ise Balık burcundaki ay Oğlak Burcu'ndaki Plüton arasında destekleyici açı oluşacak. Bu güçlü ve güvende hissetmemizi sağlayabilir. Odaklanma yeteneğimiz artacağından yapacağımız araştırmalar da verimli olabilir. Daha kesin sonuçlara ulaşabiliriz. Ay saat 20.39'da boşluğa girecek ve günün geri kalanında boşlukta olacak. Gece saatlerini kendi iç dünyamıza yönelerek, dinlenerek ve tefekkürle geçirebiliriz.